Alerjik rinitin ya da saman lezzesi etkenle karşı karşıya gelmek, ortam, şartlar, iklim, nem, kişinin içinde bulunduğu hatta ruh hali, emasyonel durum dediğimiz ruh hali, bütün bunlar alerjinin tetiklenmesinde etken olabilmektedir. En bariz ama kaynak olarak söyleyebileceğimiz şey kişinin, e, alerji yaşadığı etkenle karşı karşıya gelme sıklığı ve süresidir. Tetikleyici olarak bu etken vücut içinde reaksiyonu dolayısıyla alerjiyi başlatmaktadır.